Hadi gelin birkaç uzunluk tahmini alıştırması yapalım. Buradaki çizginin 1 santimetre olduğu yazılmış. Yani bu uzunluk 1 santimetre. Aşağıdaki oyuncak arabanın uzunluğu aşağı yukarı ne kadardır? Bu çizgilerin 1 santimetre olduğunu zaten biliyoruz. Arabanın uzunluğunu tahmin edebilmek için bu çizgilerden kaç tanesine daha ihtiyacımız olur. Bu çizgilerden bir tane daha çiziyorum. Tabii bunu göz kararı çiziyorum. Böylece 2 santim oldu. Bu 1 santim, bu da 2 santim. Bir tane daha çizersek 3 santim olur ve bir tane daha çizecek olursak 4 santim oldu. Yani bu araba yaklaşık 4 santimetre. Hadi bir alıştırma daha yapalım. Elimizde iki tane ayçiçeği resmimiz var. İlk ayçiçeğinin boyunun 40 santimetre olduğu yazıyor. Peki, ikinci ayçiçeği kaç santimetre olabilir? Gelin şöyle bir şey yapalım. Bu uzun olan ay çiçeği 40 santimetreymiş. Şöyle çiziyorum. İkincisinin boyuysa bu kadar. Buradan çizersek uzun olanın neredeyse yarısına geliyor. Peki 40'ın yarısı kaç eder? 40, 4 tane 10'a eşittir. 4 tane 10'un yarısıysa 2 tane 10 eder. Yani bu küçük olan ay çiçeği 20 santimetre kadardır. Şöyle de düşünün. Bu ayçiçeğinin toplam uzunluğu 40 santimetre, yarısı 20 santimetre yapıyor. Burası 10 santimetre eder, burası 20 santimetre, burası 30 santimetre, burası da 40 santimetre eder. Yani uzun olan ayçiçeği 40 santimetre ve küçük olan ayçiçeği ise onun yarısı, yani 20 santimetredir. İşte bu kadar.